İnsan hakları ile ilgili filmler yaparken herhalde bu filmi yapan bizler işe başlamadan önce çok ama çok önemli bir noktayı hatta birçok noktadan oluşan temel bir kavramı hatırlamamız gerekiyor. O da bizim etik sorumluluklarımız. Yani biz kamerayı elimize alıp insan hakları ile ilgili bir filmi çekmek isteyebiliriz. Ama en basiti soracağımız sorulardan bir tanesi şu bizim görüntülediğimiz kişiler Görüntüledik, görüntülendiklerinden haberdarlar mı? Bu birincisi. İkincisi, sadece görüntülenmek değil, kayıt altına alındıklarından haberdarlar mı? Bilgileri var mı? Şöyle bir düşünün. Yoksa paldır küldür çekiyor muyuz? En önemlisi, izleyiciler bu kişileri izlediklerine ne düşünecekler? Bu kişiler zarar görecekler mi? Ya da toplum zarar görecek mi? Tüm bunları düşünmek zorunluluğumuz.